5 üzeri 3 ifadesinin değerini bulunuz, yeniden yazayım. Elimizde 5 üzeri 3 ya da başka deyişle 5 küp var. Önemli bir hatırlatma, bu ifade 5 çarpı 3 anlamına gelmiyor. Bu, 5'i kendisiyle 3 defa çarpmak anlamına geliyor. 5 çarpı 5 çarpı 5 anlamına geliyor yani. 5 çarpı 3, bir hatırlatma yapayım ki aradaki farkı görün, 5 çarpı 3 şu demektir. 5 çarpı 3 eşittir 5 artı 5 artı 5'tir. 3 ile çarptığınız zaman sayıya kendisini 3 defa eklemiş oluyorsunuz. 3. kuvvetini aldığınız zaman sayıyı kendisiyle 3 defa çarpmış oluyorsunuz. 5 çarpı 3 eşittir 15. Ama 5 üssü 3, 5 çarpı 3 defa kendisi. 5 çarpı 5 25. 25'i de 5 ile çarptığımız zaman 125.